Merhaba arkadaşlar. İnternette Amerika'daki protesto olaylarına bakarken bir videoya denk geldim. Ege bölgesinde yaşayan Afrika kökenli insanların videosu. Şiveleri dahi egeli, beyaz torunları da var. Biliyorsunuz Amerika'da zenci bir vatandaş polis tarafından öldürüldü. Bu olaylardan sonra Amerika biraz karışık bir halde. Amerika'da bu olaylar devam ederken ben de internette karşılaştığım bu Afrika kökenli Türkleri sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl, nasıl edeyim de biz bu işe, gelin Onlar Anadolu'ya tam iki asır önce gelmişler. Yani 1800'lü yıllarda. Anadolu'ya tarım işçiliği için gelmişler. Fakat daha sonra buraları kendilerine yurt edinmişler. Büyüklerime soruyor, abimlerime soruyor. Biz de Sudanlıymışız esas kökümüz. Ama net değil. İşte annem diyor, öyle söylüyor bizi. Ama doğru mu? Onu da biliyoruz. İşte Teyzeoğulları falan var, onlarla konuşuyoruz. Onlar da işte öyleymiş diyoruz. Sudan diye duymuyoruz ama net bir şeyimiz yok. Yani biz üç kuşak önce veya beş kuşak önce gelmiş geldik diyemiyorum ben. İşte ta o zamanlar gelen bu işçilerin torunları, şimdi Ege'de, Söke ve Germencik ilçelerinde tam 200 yıldır barış ve huzur içinde yaşıyorlar. He, onlar bile, onlar bile bilmiyoruz. Ee, Bizin soruyla nereden geldiniz diyorlar köyümüz neresi olanlık neresi bilmiyoruz. Onların kökenleri Afrikalı, ten renkleri farklı, ama yemekleri, yaşam biçimleri hatta şiveleri bile egeli. Bu insanlardan birisinin lakabı Arap Hasan. İki çocuğu var. Gerçek ismi ise Hasan Biberci. Hasan Biberci, her ne kadar ataları Sudanlı bile olsa, artık kendilerini tam bir Ege'li, aydınlı hissettiklerini söylüyor. Hasan Biberci, ben artık aydınlıyım, biz artık Ege'liyiz, burası da artık benim toprağım diyor. Hasan Biberci'nin çocukları da aydınlılarla evlenmişler. Benim beyaz bir torunum var, annesine çekti diyor. Ve burada siyah ve beyaz tenli çocuklar kardeşçe, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşıyorlar diye de belirtiyor. Ten renginden dolayı yaşadığı bölgede, kimsenin kendisine öteki gözüyle bakmadığını söylüyor. Ama şunları da ekliyor, şunu unutmamak gerekir, önce sen iyi olmalısın. Sen iyi olmadan, başkasından da iyi olmayı beklememek gerekir. Komşularımızla da aramız çok iyi, onlar bizi, biz de onları çok severiz, diyor. Nikâhımızı gelin ağaca memişem, gaydi bu nasıl edeyim biz bu işi Hasan Bibercin'in eşi ise başında örtüsü ve şalvarıyla tam bir tipik Ege kadınını andırıyor. 52 yaşındaki Ulviye de kendini Türk olarak gördüğünü söylüyor. Ege'nin Afro Türklerinin tamamı Müslüman, Afrika'dan bugüne taşıdıkları ve halen yaşattıkları geleneksel inanç, ritüel ya da kültürel pratiklerin olduğunu söylemek zor, Afro Türklere özel Dana Bayramı hariç. Bu geleneğin ucu Nijerya'daki Yoruba halkına uzanıyor. Bugün de Afrika'nın pek çok ülkesinde Dana Bayramı benzeri ritüeller yapılıyor. Bir baharı karşılama ritüeli olan Dana Bayramı'nın izlerini 19. yüzyılın gazetelerinde de bulmak mümkün. 3 Cuma devam eden Dana Bayramı'nda ilk Cuma'ya dellal, ikinci Cuma'ya beş ve son Cuma'ya Dana Bayramı deniyor. Hasan Bibercik, ''Komşularımızla aramız çok iyi. Milli bayramlarımızı da en coşkulu şekilde kutluyoruz. İstiklal marşını, Türk bayrağını, Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Biz annemizden, dedemizden ne gördüysek öyle de yaşıyoruz. Mutfağımız bile Egeli mutfağıdır.'' ifadelerini kullanıyor. Amerika'da yaşanan olayları ise hiç hoş karşılamıyorlar. Bizim buralarda asla öyle şeyler olmaz. Yok sen şu ırktansın, yok ben bu ırktanım gibi şeyler asla olmaz. Birbirini seven evleniyor, sevmeyen evlenmiyor. Oğlum ve kızım da bir beyazla evlendi. Önemli olan da budur. Bunu başarabilmektir. İçkin oldu, ben cimlimden ayrı düşeli. Haydi içkin oldu, ben cimlimden ayrı düşeli. Gaydir bu bahçemiler nasıl nasıl eder? Hasan Biberci, ''Hepimizi Allah yarattı. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Siyah beyaz yoktur. İnsan insandır. Herkesin dini, dili ayrı olabilir. Herkes yaşadığı yer için mücadele ediyor. Biz de Türkiye için mücadele ediyoruz.'' diye de konuşmalarına devam ediyor. Şey, benim anam da Bayındır'ın Çırba Köyü'nden buradaki gelin gelmiş. Mesela babam Esmer, benim anam Yoruk Kız'ı. Aslında dedem, anamın dedesi Denizli'nin Saray Köyü'nden. Hep öyle hani karışık. İki teyzem, ikisinin de kocası beyazdı. Eniştelerin Ben doğduğumda onlar evliymiş mesafet. Evet, 55'lik doğumluyum ama eniştelerim beyaz. Eskiden barbişe koydum. Onun çocukları mesela... Tekrar beyaz diyebilirim. Zaten kimisi... Hani böyle esmer olanlarda kimisi babası beyaz oluyor, ya anası beyaz oluyor, anne hani melez oluyor. Mesela şimdi bu benim kız, e çocuklar bak beyazdan evlendiğinde çocukları melez. E şimdi bunlardan olanlar daha beyaz bir insan alan evleniyor, belli olmuyor. Gezdi dallar meşeli manım, Cemil'im gezdi dallar Haydi oldum, ben Cemil'den ayrı düşelim. Haydi çıksın oldum, ben Cemile'mden... Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Böyle güncel ilginç konuları paylaştığım bu kanalıma abone olarak yeni videolardan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız video yayınlandığı anda haberiniz olur. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.